Bugün sonunda. Artık video çekebiliyorum. Mikrofonu buldum artık. Tamam, neyse. Bugün birlikte ne oynuyorsunuz? Aslında bu yeni çıkan bir oyun ve yeni çıkan oyunu söylerim size. Bugün oyuncağımız oynadığı Soul of Edom. Aynı şey gibi şu an. Aynı şey gibi yani. Kala şöyle oynuyorsunuz ya. Bu oyunda 21 Ağustos'ta çıktı işte. O yüzden fazla bilmiyor olabilirsiniz bu oyunu. Ve bu ilk oyunun için değil. Alın sınırda. da. Gerçekten ne yaptığımı bile bilmiyoruz. O güzel bunu açabilir Güzel ne çıkı ya? Katapot ko. Katapotlar güzel. Ha, buradaymış benimkiler. Hemen demolish, upgrade diyelim şöyle. Para da vermiyorsun. Çok iyi var ya. sen para vermek zorundasın. Aslında kata var ya unuttum ben şaka kata Sertiyorum kata podu Mükemmel bir var? Tamam Çıkma tamam. Tamam. tamam Şimdi artık oyunun geçeceğine başlayabilirim Burada olduklarına merak etmeyin selamış ama tam sonunda buldu. Kimiş Aeromonda. Tamam, tamam Tamam bunlar bunlar. Güldüm. Kata patı ya. Şöyle de böyle yapalım üstüne. Araç geliyor. Tek atıyoruz biz ona. Araç link o işlemiye yarıyormuş. Tamam 4 tane var, araç falan Bize kaç koruyamadın. Bir de katapoltular var. Kemer katapoltlar. Şu otalım bir tane. Aynı anda çıkmaz. The Clash Royale'de bayağı bir uzun süre şey yaparsam bunda öyle bir şey yok. Katapot tut amacı galiba olur. Bekle ölecek bir. Sentinel. Hiçbir şeyden yaramıyorsunuz ama yine de kullanıyorum. bunun aklısından bir şey medibotları gönderiyor. Bunlar da işe yarıyor. Ama medibotlarının yanında da başka bir şey çıktı. Bunlara da... Buna, bu nasıl bir şey? Bu da hiçbir işe yaramıyor ki. Tramont fake gibi geliyorlar Marine Corps'lar. Hatta bir tane daha yolladık Marine Corps'lardan. Mükemmel geliyolar. Öleceksin, öleceksin. Sende o varsa bizde de bu var. Tek attı. Öldü, öldü. Hemen bitti. Ha ya, bitirdik yani yani. Bu arada asla 10 dakika yapmıyorum en fazla 8 dakika 9 dakika falan olur zaten videolarım O yüzden 2-3 maske attıktan sonra zaten şey yapacağız Biteceğiz videoyu O yüzden fazla şey yapmamıza gerek Ne ya bir şey açalım Ne dediğini bilmiyorum daha oyundayım çıktığı için Aa, Şu güzel şeylerden bir tane çıkmış alt be, bir şeye benziyor ama Ooo oh, bak bedava veriyor bunlar çok iyi var ya. Bak. Bedava bir şey veriyor, tane kart bir uştan kartları. Birin kart, bedava bot, bedava araç skin'ler çıktı. Bir, bir şey göstermene gireyim. Neden tıklamayacağım Ya ne ya <gülüyor> var ya. Laptop'tan oynamaktan daha zor ne olabilir ki yani? Neyse bir kere daha atalım ondan sonra zaten başka şeylere bakacağım. Tam bilmiyorum çünkü daha dün oynayacağım. <gülüyor> Bu bir... Boş veririz. Böyle... Ya bunları neden iki yük şey yaptınız ki zaten. İçe bunu koyuyorsun. Hemen bitti işleri şu an. İşleri bitti. O hiçbir işimize saldırmayın ya. Katapotlar çok planik bir şeyler. Bunu anlamıyorum ben. Ya bizimki yok katapot. Benim yanında. O milyar tane şey gönderdiler şu katapultlar. Katapult diyorum, bu katapultasın. Lan, katapult gel şuraya yok, yık şunları. Giber şunları. Kat milyon tane şey attınız lan, daha ne istiyorsunuz? Yine ya. Hala atıyorsun, daha ne istiyorsun lan? hani istihale atey. Labında hmm. da rank düşmüşsün. Da öyle bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> dedim sana artık. Hadi ama gel de. şeylere bakıyorum şu an. Ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bakalım şöyle bir grup adı var mı? Gerçekten bayağı bir kişi koyuyor böyle. Aha oynuyor. Aha, Türk oynamıyor galiba. TR yazıyormuş bu kenarda ben niye görmüyorum? Harbiden Türkler görmüş. Profile bakalım. <gülüyor> bakalım şöyle. Adamın XP'si mi? Böyle şey Galiba ben ona katılmadım ya. Galiba katıldım. Bilmiyorum ama. Ha Böyle şeylermiş işte galiba kayıt uzadığı için ben de kayıt bırakmam gerekiyor şu an. Yok bir maç atılım ondan sonra kayıdı bırakacağım. Ekran küçük olduğuna bakmayın. Ekran küçük olmasının sorunu bu oyun dik oynandığı için ve laptopta da böyle oynanabildiği için ben böyle koyuyorum. <gülüyor> Bakalım neyimiz varmış tamam bunlar iyi. İyi sıra güzel sıra Marine Corps Korşun da tamam Katapotu koyduğumuzda Ama daha bir tanesin gitti ya Bu katapot katapot koy katapotu Mükemmel şeye arıyor bu katapotlarım Yani niye atıyonuz ki şimdi? Tek atıyor ama bizimkiler Bir seviye mi? Bili buna can yalamam gerekecek diyecektim de o, Çoktan öldüm Marine canı can yolluyor Sen kine ya Marine Corps'larımı öldürdü onun adı Marine Corps mu onu bilmiyorum bu oyunu Türkçe çevirirler ama onu biliyorum bundan çift tane var bir tanesini atacağım şu gitsin shot ganur o Marine Corps isimleri karıştırabiliyorum medikane falan filanlar da şu tamirciyi hiç beğenmiyorum. Adını da bilmiyorum aslında onun. Çünkü bende yok. Medibotları gönderiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bunlar can atıyor mu? Sizin yerleriniz burada yok. Geberin.